Selam ikizler arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız? İyi misiniz? Efendim kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Efendim sizler için 15 Haziran'a kadar benim ikizciklerimin ekslerinde, küslerinde, gidenlerinde dönüş var mı? Küslerde barış var mı? Eks partnerler ne düşünüyor Hakkınızla Şöyle bir tarot açmak istiyorum sizler için. Tek tek videolar çekmek istedim daha aydınlık olması için hani böyle aramayın diye sevgili kardeşlerim sevgili ikizciklerim güzel anlaştığım arkadaşlarım efendim sizler için böyle tek tek videolar çekiyorum ex-partner videosu şöyle kartlarımı da karıştırayım bu arada renkleri meklere hep gittiler kartlarımın ama olmuş kartlar canlarım benim kalp mi kırık evet sevgili ikizciklerimin Efendim küslerinde barış var mı? Eksler ne düşünüyor? Gidenler geriye dönecek mi? Nasıl duygudalar derken? Hmm. Evet. Sevgili ikizciklerim benim. Çok güzel. Bakalım, bakacağız şimdi. Bakacağız. Anya, Konya çıkar ortaya benim ikizciklerimin küslerini düşünüyorlarmış. Açacağız daha, açacağız sevgili kardeşlerim. İkizciklerim benim. Bakın. Karşı partner canlanmış sizin küs olduğunuz eski eşiniz, eski sevgiliniz, ya hayatınızdan giden, görüşmediğiniz, küs olduğunuz partnerler bunlar. Sevgili ikizler, sevgili ikiz arkadaşlarım. Bakın canlanmış. Her an size tekrarında haber gönderme durumu var. Bakın size haber gönderecek bu insan. Karşı partnerinizden haberler alabilirsiniz. Siz ise bakın burada... Korku, endişe, bir şaşkınlık durumu, karşı partneri de pek kaybetmek istemiyor gibi bir durumunuzu seziyorum ben sizin burada sevgili kardeşlerim, sevgili ikizciklerim benim. Merak etmeyin bakın burada partnerinizden size haberler gelecek. Bu bir barış teklifi olabilir, bu küçük bir mesaj olabilir, herhangi birilerinden bir haber alabilirsiniz. Çünkü canlanmış bakın ateşlerden bir canlılık yaşıyor sizin partneriniz güzel kardeşlerim gelelim yakın geleceğe yakın gelecekte ise sizin bir ikilem durumunuz söz konusu bakın burada da ikilemdesiniz burada da ikilemdesiniz belki de bazı ikizler arkadaşlarım huzur arıyor olabilir bazı sıkıntılarını arkaya atıp huzur arayabilirler Karşı partnerden gelecek olan size haberler sizi ikilem arasında da bırakabilir. Çünkü gelecek haber nasıl bir haber? Barış haberi mi? Olumsuz haber mi? Sizi kızdıracak haber mi? Bunlara bakmak lazım değil mi canlar? Bakacağız şimdi sonunda bakacağız bunlara. Sizi biraz böyle ikilemde bırakabilir. Çünkü siz gördüğüm kadarıyla... Tabi genel açılım olduğu için sevgili ikizler arkadaşlarım ben her zaman söylüyorum. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Herkesin hayatına saygım var. Bakın burada evlilik kartı çıkmış. Bu hem evlilik kartıdır hem macera kartıdır hem de manevi destek kartıdır. Manevi destek isteyen destek isteyebilir. Evlenmek isteyen evlenmek. Maceraysa macera. Bakın gayet burada ben bunu yine de her şeye rağmen şu kartımızı ciddi bir kart olarak görürüm. Evlilik kartı olarak ben bunu kabul ediyorum. Bırakalım şimdi macerayı bir kenara. Karşı partnere gayetinde de hayranlık duyuyorsunuz. Sevgili ikizler kardeşlerim aranızda da bir manyetik çekim var. Her iki taraf da güçlü karakter. Çünkü özellikle de sizi kastediyor burası. Size bağlı karşı taraf burada bitmiş bakın size haberi gönderiyor. Veya birilerinden haber alacaksınız. Sizi ikilemde bırakacak, kuşku da kararsız bırakabilir gelecek olan haber. Bundan dolayı da bakın partner biraz böyle dengesiz biri olabilir. İkilemde kalan, karşısındaki kişileri ikilemde bırakan bir kişi de olabilir. Çünkü burada bakın bazı partnerleriniz hep de içinizi karartmak istemiyorum. Bu kartımız dünya kadar mutluluktan söz eder sizinle karşı partnerin arasında manyatik çekim olduğunu söylemektedir aynı tamam o sizin de ruh eşiniz der bu kartımız dünya kartımız ama olumsuz tarafı da var neymiş benim senden bir an önce kurtulmam lazım da der bakın bandajlardan sıyrılmaktan da söz eder şimdi bakacağız Canlarım benim. Bakayım sizin bu ikilemde kalmanız. Karşı partnerin size haber göndermesi. Haberi alır almaz. Sizin bu vaziyetiniz partneri dünya kadar mutlu mu yapıyor? Yoksa sizden kurtulma derdinde mi? Çünkü hem dünya kadar mutluluk hem de kurtulmak demektir. Bakın böyle de bir şey var. Kartlarımızın hem iyi hem de olumsuz tarafları var sevgili kardeşlerim. Bakalım şimdi bakacağız. Dünya kadar mutluluk mu? Yoksa sizden kurtulmak mı istiyor bu insan? Evet bakacağız şimdi sevgili kardeşlerim. Hmm, anlaşıldı. Anlaşıldı. Şimdi ben sizin şey yapmayayım da böyle sevgili ikizciklerim benim. Güzel ikizciklerim. Hmm, biraz tırıvırıdan tırıvırıdan olumsuz bir haber alma durumunu söz konusu bakın. Karşı partnerinizden. Sevgili ikizciklerim zaten bundan dolayı da bakın siz karşı tarafında farkındasınız. Burada bir ikilem, bir korku, bir endişe aldığınız olumsuz haber karşısında bakın burada ikilem arasında kalacaksınız. Partner ise ooo bandajlardan sıyrıldım diye dünya kadar mutluluk içinde hissediyor kendini. Sizinle mi dünya kadar mutluluk? Hayır. Kurtuldum diye dünya kadar mutluluk. Çünkü bu ben bunu bakın söylemek durumundayım güzel kardeşlerim. Yorumcularım bana saldırıyorlar. Niçin öyle düşünüyorsun? Güzel kardeşlerim karşı tarafa da söylüyorum aynı şekliyle. Size de söylüyorum. Kartlarım, açılımım bana ne gösteriyorsa ben bunu bildirmek durumundayım güzel kardeşlerim. Affınıza sığınıyorum. Herkese saygım var. Lütfen çok rica ediyorum. Kimseyi üzmek, kırmak, incitmek... Asla değildir maksadım. Sadece önümdeki neyse durum bu. Ben bunları sevgili ikizciklerime bildirmek durumundayım güzel kardeşim. Lütfen üstünüze alınmayın. Dünya kadar mutluluk hissedecek. Niçin? Sizden kurtulduğuna dair. Bu bir. insan ruh hali değişkendir güzel kardeşlerim. Bu sizi üzmesin. Burada böyle düşünür. Atıyorum bir hafta sonra olay değişiverir. Bir anda ikizlere döner, ikizlere aşık olur. Bu da böyle bir şey. Hani bunu da böyle ebedi görmeyin. Ben yararlanmak istedim, ciddi bakmadım diyor. Bundan dolayı bir an önce ikizden benim kurtulmam lazımdı ve kurtulma derdine girdim diyor. Karşı partner bunu söylüyor güzel kardeşlerim. Genel açılım olduğu için lütfen kimse üstüne alınmasın. Sadece takipte kalınlarım canlar. Şimdi açmaya devam edeceğiz. Siz ise benim güzel ikizciklerim evlilik düşünmüşsünüz. Evet gayet ciddi bakmışsınız karşı tarafa. Fakat karşı taraf ne yazık ki ben yararlanma amaçlı birliktelik veya sevgililik vesaire falan düşünceleriyle. Çünkü yararlanma kartıdır. Yararlanmak anlayın ya. Yararlandım benim işim şehvetti. Başladığım işi tamamlamak değildi kartı bakın ikisi yan yana geldi güzel kardeşlerim bana kızmayın siz ise gayet ciddi bakmışsınız karşı tarafa ve hala da hayal onu düşünüyorsunuz manyatik çekim var aramızda diyorsunuz güzel kardeşlerim bakın maddi manevi güçlü demektir bu hala karşı taraftan elektrik alıyorsunuz ona hayranlık duyuyorsunuz bakayım bizim bu şehvetçi partnerimiz yolu tamamlayamayan partnerimiz bu raddede yola geliyor mu? Ne düşünecek? Dediğim gibi insan ruh hali değişkendir güzel kardeşlerim. Burada böyle düşünür. Şuraya gelindiğinde olay değişiverir. Bu da sizin içinizi karartmasın. Şimdi partner. Bakın buyurun. Ve siz. Buyurun. Gördünüz mü? Ah benim ikizciklerim. Ah benim güzel ikizciklerim. Ne oldu? Hı? Karşı partnerinize söylüyorum. Ne oldu? Hani yarım yamalak iş yapıyordun. Burada ne oldu? Bir anda değişiverdin. İkizlerin güzelliğine kafayı taktın. Hı? Bak değişti işte bakın. bize kardeşlerim. Değişti. Güzelliklere düşkünlük duydu. Size ilgi duymaya başlayacak. Bir raddeden sonra bakın. Şu raddeye kadar tamam tırıvırıdan gitmiş olay ama düşündüğü gibi olmayacak. Bakın değişim büyük bir değişim içine girecek şimdi bakacağız o değişimi bunu yaparken sizde de denge kaybı meydana gelebilir çünkü bir tırıvırılık var burada sevgili ikizciklerim canlarım benim, benim ikizciklerime bu yapılır mı onlar ciddi düşünmüşler aman Allah'ım ama merak etmeyin biraz denge kaybınız meydana gelebilir sevgili ikizciklerim ama kartımız ne der hiç merak etme şanslı yere doğru gidiyorsun der bakalım şans sizi nereye getirecek ortak Kartı çekelim. Sevgili ikizciklerim derken. Hmm. Efendim şöyle yapalım. Ekranı da vallahi yelpaza gibi doldurdum güzel kardeşlerim. Canlarım benim. Bir mahrumiyet durumu. Burada mahrum kalan kim? Karşı partner mi? Benim sevgili ikizciklerim mi? Hmm. Anlaşıldı. Şöyle söyleyeyim ben size bakın. Bir anda bu dengenin ardından e ee, yeter be bu nedir?'' diyerek olayı noktalama kararı alacaksınız sevgili ikizciklerim. Karşı tarafta teselli bulacak. Ben geriye dönmüştüm. Tamam başlarda biraz tırıvırıdan gittim ama sonradan değişim yaşadım. Gönlünü almak istemiştim ama olmadı. İkizler beni affetmedi mahrum bıraktı kendini de mahrum bıraktı beni de mahrum bıraktı derken ah be güzel kardeşlerim bir taraftan da, da bakın bir yandan da partner sizin olayı bitirmenizde bakın teselli bulacak yani üzmek istemiyorum çok da üzgünlük duymayacak ona o bir teselli olacak Yapacak bir şey yok. Bakalım yine değişimler meydana gelecek mi? Canlarım benim. Daha sonralarında bakın daha daha sonralarında sizin bu partneriniz burada bu tırıbırılığı yapıyor. Biraz git gel ruhlu biri olsa gerek. Sevgili ikizciklerim daha sonralarında fırsatlar yakalamaya çalışacak. Sizinle tekrar iyi olalım, kötü olalım, tekrar gelelim. Olalım, gidelim, gelelim. İşlerini devam ettirmek için bakın. 15 Haziran sonrasına bakacağız canlar. Tabii ki iki haftalık açılımdır. Çok fazla kafayı yormayın derim sevgili ikizciklerime. Lütfen kafayı yorma diyor meleğim. Akışta ol kafayı yorma. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir diyor. Tamam bitti sıkıntı yok sevgili ikizciklerim.